Bir tane pizza reklamı yapıyorlar ya. <gülüyor> bir dakika bir dakika. <gülüyor> Ali Abi şu an işte onun ya. gibi girdi lafa dur bak. Pizza reklamı, eee TV miydi ya? Bir yerde yapıyorlar ya onu. Lig TV değil. Nerede yapıyorlar ya onu? Pizza ne ya. Neydi pizza <gülüyor> reklamı? O bir, bir futbol arena bir şeydi. FB TV mi? <gülüyor> eh bu. bu. Ali bu Ali bu. Derbiye sayılı dakikalar kaldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren derbi özel yayın kuşağımız devam ediyor. Ve bu uzun yayının sonuna doğru yaklaşırken Little Caesars'dan bize bir sürpriz var. Bak bu çok iyi oldu Yasir. Çok iyi oldu. Alı bu alı. Bak bu çok iyi oldu Kemal. Hocam bu da lezzeti de çok güzel. Little Caesars'ın pizzası günlük hamurdan yapılıyormuş. Taze hamurla yapılınca da tadı gerçekten... Ayrıca farklı. Bize gelen bilgiye göre mozzarella ve monster peynir karışımı bir tek Lidl Caesars'da var. Görüntüden de belli. Malzemeler de çok taze. Biz de çocuklarla evde hep Lidl Caesars'tan söylüyoruz bu siparişleri. Nefis kenarları da çok güzel. Hocam biz de evde genelde Lidl Caesars'tan söylüyoruz. Biraz acıktık galiba değil mi? Ayıptır söylemesi fiyatı ne kadar Yasir? Hocam normalde ayıptır söylenmez ama reklamın evet. ayıbı olmaz. 12 artı 12 sadece 24 lira. 2 orta boy 24 lira. Çok iyiymiş. Başlamak ister misiniz? Yok reklam arasını bekleyelim. Aslında. O zaman sizi daha fazla bekletmeyelim. Kısa bir reklam arası veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Baba gir pizza bulsa. Dinle beni. Ne ne kadardı? 24 TL mi ediyordu büyüye? Gel alda. Şaka yapıyorsun ya. Ben şu an Gel. büyük söylüyorum. Dur seçeyim onu nasılsın diyor. Dur bakacağım buradaki tek büyük fiyatına. Beleşe harbi bedavaya, leadersiz reklamaya. Beleş değilmiş aslında değil mi? <gülüyor> o şok anda, olmaz mıydı o şok etkisi? Bir anda alttan çıkarıyor musun pizzayı? Baba gerçekten leadersiz diyoruz. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Hızlı geldi diye. <gülüyor> New Jersey pizza diye bir şey seçtim. İçinde pastırma var lan. Boosta mısın kanka? Yok ben bu sene Houston. Ben gerçekten Cemil Mazz da aynı odada oldum inanamıyorum.